Herkese merhabalar. Algorand e, mimari olarak oldukça e, sağlam bir mimariye sahip bir blok zincir ve Algorand da akıllı kontratlar işlemler yaparken birçok programlama dilini de destekleyebilir. Algorand'ın developer.algorand.org sayfasının dokümanlar sayfasına geldiğimizde açılış sayfasında şöyle Get Started, Run a Node ve Get Details adlı 3 e, kısım bulunuyor ve burada birçok e, kodlama için ayrıca bilgiler oluyor. Get Started kısmını tıklıyoruz. Ve açılan sayfada aşağı doğru geldiğimizde SDK sayfasını tıklıyoruz. Sekmelerden bakarsak Algorand Python destekliyor. Javascript'e de destekliyor. Go ve Java destekliyor. Biz bu eğitim serimizde şimdi Javascript ile kodlamaya bakacağız. Javascript'i kullanacağız. Javascript web yayıncılığı için en yaygın kullanılan programlama dillerinden biri. JavaScript'te kod yazarken öncelik olarak şöyle gelelim. Burada bir uygulama yine var. Bunu ilerleyen aşamada da bakarız. Bu projeyi gerçekleştirmek için işlemler yapmak için bizim Node.js'in yüklü olması gerekiyor. Bunun için ben şöyle sekme açıyorum ve Node.js.org sayfasına gidiyorum. Ve JavaScript şu an algoranda geçmeden önce JavaScript'i e bakıyoruz. Ve en güncel soldaki LTS yani Long Term şu an bizim bu versiyon olarak şunu destekliyormuş. Şu an Current versiyon daha yüksek olmasına rağmen fakat Long Term Support kısmındaki şunu tıklıyorum ben. İndirme klasörünü bu şekilde indiriyorum. Ve bu bizim Node.js'in ilgili versiyonunu bilgisayara indiriyor. Dolant ediyor. Sizin kullandığınız işletim sistemine göre. Ben şu an Mac kullanıyorum. Windows ve Linux işletim sistemlerinde de durum aynısı. Node bu şekilde indiriyor. Şimdi Node'u indirdikten sonra bunun bir kurulum sihirbazı var. İşletim sistemimize uygun olacak şekliyle bu kurulum sihirbazı çalışacak. Şöyle indirildi ve bunu tıklıyorum şöyle. Bakın bu kurulum sihirbazı continue continue I agree diyorum. Continue olduğu gibi herhangi bir değişiklik yapmadan ben bunu şöyle şifre de isterse eğer bunu da ekliyorum. Ve şu an Node.js'in bu güncel versiyonunun bilgisayara kurulumunu tamamlamasını bekliyorum. Şu an bunu kurduk ve bu kurulumu sihirbazını attık. Ve tekrar ben Şöyle buraya geleyim ben. Ee, aslında bunu şöyle de yapabiliriz. Hatta e, şuradan devam edebilirsin. ben Node.js'i yükledikten sonra ben kodlar için bir IDE kullanacağım. Visual Studio Code olarak onu da ben size göstereyim ben. Şöyle açayım ben. Ee, i̇stediğiniz IDE'yi kullanabilirsiniz ama en yaygın kullanılanlardan biri Visual Studio Code. Şöyle açalım. Visual Studio Code'un dolan sayfasına gelelim. Bakın burada işletim sitemiz neyse ona göre uygun versiyonun Şöyle kurulum sihirbazları buradan geliyor. Şöyle dolandı tıkladığımızda Visual Studio kodun şu an 170 meg bir kurulum e, dosyası var. E, bu arada tabii benim bilgisayarda Visual Studio kod vardı, şunu da kapatalım isterseniz. Şöyle kapansın. JavaScript'te kod yazarken aslında şu an biz temel JavaScript kodlarını çalıştırmak için bilgisayarda bazı şeyler indirmemiz gerekiyordu. Onları şey yapıyoruz. Tabii bunu kurduk, bunu indirdikten sonra da aynı kurulum sihirbazı gibi ileri ileri ileri seçerek gerekli tüm Visual Studio Code kurulum aşamasını gerçekleştiriyoruz. Şu an ben de yüklüyorum ama tekrardan bir yükleyelim isterseniz sizlerle beraber. Siz Windows kullanıyorsanız Windows kısmını, Linux kullanıyorsanız Linux veya yine Mac kullanıyorsanız Mac'teki kısmını tıklayarak burada hatta Windows'daki mimarinize göre de gerekli kurulumlar yapıyorsunuz. Şu an yaklaşık 35 saniyelik bir kısım kaldı. Visual Studio Code bizim JavaScript'leri yazabileceğimiz bir arayız. Hatta şöyle göstereyim ben. Şu şekilde açalım. Ben de yüklü zaten. Ve bunun içerisinde biz buradan yeni projeler oluşturabiliyoruz. Var olan projeleri çağırabiliyoruz. Burada daha önceki projelerim falan var. Bu şekilde kodları dilediğiniz gibi ekleyip çağırabiliyorsunuz. Ve şuradan da şöyle göstereyim. Ben extensionlar kısmından da buradan javascript yazarak bakın. Şöyle açayım ben. Ben javascript'te şu javascript e, ECMAScript 6 versiyonunu ben bilgisayara indirmişim ve bu haliyle javascript kodlarını çok kolay bir şekilde burada çağırıp çalıştırabiliyorum. Şimdi bu VGC kodun yine şu an sanki bende kurulu değilmiş gibi. Şunu da ben yine tekrar kapatayım ben. Şöyle tıklayayım ben. Bakın open diyorum. Ve bir yine kurulum sihirbazı aracılığıyla seri bir şekilde vücudu kodun kurulumunu sağlamış oluyor. Şimdi vücudu kodu kurduk. Node.js'i kurduk. Şimdi burada projeler yapmaya başlayacağız. Şimdi ben şöyle şunu da indirin ben. Her şeyi kapattım. Tertemiz şu an bir şey yapmadım. Şimdi ben bu iş için, şimdi ben Java ile işlemler yapacağım. Yeni bir tane folder oluşturuyorum ve ilk proje diye bizim algorantta akıllı kontrat için ilk projemizin hazırlığını yapıyoruz. Daha sonra ben visual studio kodu şöyle visual studio kodu tıklıyorum. Şöyle açıyorum ben ve bunun içerisinde bakın bu boş klasörü şöyle sürükle yöntemiyle bırakıyorum sonra buraya gelelim bakın şu an içerisinde hiçbir şey yok şuradan terminal, new terminal diyorum şimdi biz ne kurmuştuk? node.js kurmuştuk değil mi? terminalin açılmasını bekliyorum bakın burada node-v derseniz hangi versiyonun olduğunu görürsünüz ben 16-14 vardı şu an eski bir versiyonda duruyor hiç önemli değil node versiyonlarından herhangi biri destekliyor şimdi ben burada yeni bir tane şöyle file açıyorum ve bunun üzerine index.js javascript projesi yapacağımdan dolayı bunu ekliyorum şu an index.js'im var şimdi projenin içerisinde bir tane index.js var içi bomboş onu da ayarlayacağız şimdi bunun için ben node.js projesi yapacağımdan dolayı burada npm init diyorum yani node projesini hazırla biz javascript'te bir uygulama yaparken node.js üzerinde yayınımızı yapacağız server mantığıyla çalışacak backend de şu an biz bunu yaptık ve şu an şöyle gelelim ee, hemen bakalım mpm init hatta ee, package ne evet geldi şu an paket ismini int proje ismini verdim version bilgisini verdim tamam. işte ne diyelim ki örnek mesela örnek bir algorant java script projesi Evet ismi şöyle açıklama yaptık. Index.js mi başlayacak? Tamam. Test bir command istermesin, Hayır diyorum. Git bunlar girmiyorum. Keywordlar bilmiyor. Ve yazarda kendi ismini veriyorum mesela. Şöyle. Lisans da hiç önemli de. bunu tamamladık. Şimdi buraya geldik. Bakın biz boş bir index.js'imiz var. Ve packet.js'imiz var. Şimdi bizim burada ben notla işlem yapacağımdan dolayı ben e, klasik notta start komutu çok önemli. Start diyorum şöyle ve burada Node'u çağırmanın konusu javascript'te node boşluk index.js diyorum ve şurada bir virgül koyuyorum. Bu ne anlama geliyor? Şu script diyor. yani ben npm start dediğimde arka planda index.js'i çağırmak için node index.js komutunu otomatik çağıracak. Yani ben start komutuyla ben bunu hızlı bir şekilde yapabileceğim. Şimdi bunu da ben burada kaydettim. Şimdi biz şu ana kadar yeni bir tane javascript projesi oluşturmak için node.js'i kurduk projemizi açtık ve projemizin içerisinde index.js ismiyle bir tane boş bir şu an bir JavaScript dosyamız var. Paket.js'inde da şu şekilde statcom için bir hazırlık yaptık. Şimdi ben burada algorandlı işlem yapmak için bakın npm yine notla işlem gidiyoruz. I install demek. Buraya install da yazabilirsiniz. kısaltmayla I ile gidiyoruz. npm i ve algo algorandlı işlem yapacağız. algo sdk algorandın gerekli sdk'ini Buraya yüklemesini istiyorum. Şu an bakın bunu yapınca otomatik olarak dependensiyelere bağımlılıklara algorantın şu an 1.13.1 versiyonu varmış müsaitmiş onu şu an hazırladı. Birden ben burada algorant blok zincirinde işlem yaparken ben bazı e, gizli bilgileri ben saklayacağım. Bunun içinde .env dediğimiz bir kütüphane var. Bunu da yine npm i.env .env bunu da yükliyorum ben şu an biz yüklemelerimizi bu şekilde yaptık şimdi .m ne demek ben burada şöyle sağ tıkla deyip nokta nv diyorum ve bunun içerisinde ben bazı api'ları saklayacağım şimdi burada da mesela şöyle api diyorum ve içerisinde şurada şu şekilde bir bilgi saklayacağım bu dat nokta aslında linux ve mac gibi bilgisayarlarda gizli dosya demek yani biz .env kütüphanesini yükleyerek gizli dosyalara erişmesini sağlıyoruz projeni Ve bunu GitHub gibi yerlerde paylaşınca bu .env paylaşılmıyor. O neden paylaşılmıyor? Onda da git projelerinde hazırlanırken nokta yani görünmeyen dosyaları paylaşma komutu hazır olduğu için bu bilginiz güvenli bir şekilde saklanmış oluyor. Şimdi ben buraya API bilgisini saklayacağım. Ve bunun için yine API sayfasına gideceğiz. Daha sonra bizim burada kodumuzun içerisinde de işlemler yapacağız. Şimdiye kadar kurumlarımızı yaptık. Bu videomuz burada kalsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.